9 Mayıs Avrupa Birliği'nin temellerinin atıldığı gün. Bu önemli günü hep birlikte kutluyoruz. 14 Mayıs Vişnelikçi Manfi, Mercan Dede, Ayko Cepkin ve Ceza konseri. Sevgili dostlar, uzun bir evden sonra hepinize selam ve sevgiler. Avrupa Günü etkinlikleri kapsamında çok sevgili Ceza ve Ayko Cepkin'le birlikte 14 Mayıs'ta Otlu Vişnelik'te olacağız. Hepinizi bekliyoruz. Özledik. Detaylı bilgi için Alpa Importere. Umutumuz hep genç.